Bugün 28 Şubat 2023 Salı, Mars günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Değişken ve meraklı enerjilerle yakın çevremizde daha fazla iletişim kurabiliriz. Haber trafiği artarken sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak, hoş sohbetler yapmak, dedikodular yapmak bize keyif verebilir. Sabah saatlerinde ay Mars'la birleşecek. Güne enerjik ve hızlı başlayabiliriz. Ancak stres ve huzursuzlukla hissedebileceğimiz sabah saatlerinde yakın çevremiz ve aile üyeleri, üyeleriyle ilişkilerde de özenli olmalıyız. Sabırsız ve dürtüsel tavırlar tartışmalara, kaza ve sakarlıklara yol açabilir, dikkat etmeliyiz. İkizler Burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Balık Burcundaki Neptünle dik açı yapacak. Ruhsal ve bedensel daha hassas ve kırılgan olmamız mümkün. Akşam saatlerinde belirsizlikler ve karışıklıklar yaşayabilir.